Bu videoda anlatmak istediğim Amerikan Federal Gelir Vergisi tablosunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak olacak. Ayrıca insanlar vergi dilimlerinden söz ettiklerinde neyi kastettiklerini açıklamaya çalışacağım. Dolayısıyla diyelim ki yıllık kazancım 100 bin dolar ve bekarım ve bu yüzden bir indirimim yok. Diyelim ki söz konusu yıl 100 bin dolar kazandım ve bu rakamlar vergi hukuku değiştikçe güncellenecek. Ama genel fikir olarak değişiklikler ne yönde olursa olsun işin esası aynıdır. Dolayısıyla vergi oranı tablosu şu şekilde işliyor. İlk 8350 dolar yani benim 100.000 dolarımın 8350 doları %10 üzerinden vergilendirilecek. Dolayısıyla ilk 8350 doların vergi oranı %10 olacak. Dolayısıyla 835 dolar ödeyeceğim bu 8350 dolardan. Bir sonraki 25600 dolarsa başka bir de işte 33950 ile 8350 arası %15 oranında vergilendirilecek. Dolayısıyla şuradaki rakam için %15 vergi ödeyeceğim. Yani 33950'den 8350'yi çıkarırsam 25600 kalır. Dolayısıyla şuradaki rakam için %15 vergi ödeyeceğim. Yani 33.950'den 8.350'yi çıkarırsam 25.600 kalır. 25.600'ün %15'i, bunu en sonunda hesap makinesiyle hesaplayacağım. Bir sonraki, bir sonraki 48.300 dolarsa %25 oranında vergilendirilecek. Buraya çizeyim. Bir sonraki dilim %25'ten vergilendirilecek. Bu, 82.250 ile 33.950 arasındaki fark, yani 48.300. Dolayısıyla, 48.300'ün yüzde 25'i, kalan kısımsa ise 82.250'den sonrası olacak, 82.250'den sonrası. Çünkü şuradan sonraki dilime geçmiyorum. Dolayısıyla bu vergilendirme oranı yüzde 28, şu bölüm yüzde 28 vergilendirilecek. Şimdi hesap makinesini alalım ve işlemleri yapmaya başlayalım. 100.000 dolarla 82.250 arasındaki fark 17.750. O zaman 17.750'nin %28'i. Hesap makinesiyle bu işlemlerin şimdi hepsini aynı anda yapabilirim. 17.750'nin %28'i yani bir başka deyişle 0,28 artı 48.300'ün yüzde 25'i, yani 0,25, artı 25.600'ün yüzde 15'i, yani 0,15, artı 835 dolar, evet toplam o zaman 21.720 dolar vergi ödeyeceğim, dolayısıyla toplam rakam 21.720 dolar. Yanlış anlamayın bu arada, dikkat edin buradaki rakamın yüzde 28'ini ödemiyorsunuz. Şuradaki artan kısmın yüzde 28'ini ödüyorsunuz. Yani vergi dilimi içindeki rakamı ödüyorsunuz. Dolayısıyla 100 bin doların yüzde 28'ini değil, 2250'nin üzerinde kalan kısmın yüzde 28'ini ödüyorsunuz. Aynı şekilde burada da tümünün yüzde 25'ini değil, 33 ile 82 arasındaki miktarın yüzde 25'ini ödüyorsunuz.